bir söyleşi şey olacağını e, düşünüyorum. Samimi bir söyleşi olacağını düşünüyorum. Efendim, e, böyle bir günde e, İbrahim Çeşmeci olduk. E, e, söyleşime imza günü de hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. <gülüyor> i̇şte, e, söyleşiden önce İbrahim Ağabeyle buluştuk. Ondan sonra soruları bir üstünden geçtik. Sorulmasını istemediği bazı sorular var. Sormayacağım. <gülüyor> Şaka yaptım. <gülüyor> Şaka şey yaptım. Ama şimdi, başlayayım. Evet. E, tabii ki salondaki e, herkes seni tanıyor. Fakat sen kendi cümlelerinde, kendin üzerine biraz anlatır mısınlar? Anlatırım seve seve. Ben e, Burada doğumluyum, Silivri doğmuyorum, Ortaköy'deyim. 1966 yılında Ortaköy'de doğdum ve e, ömrümün 55 yılını orada geçirdim. Birkaç yıl Silivri'de çalışma mali, çalışma dönemi mali. E, genellikle Ortaköy'de yaşadım. Bundan da çok hoşlandım. Bizim doğduğumuz dönemde. Bağlarımız, darunlardan kalan bağlarımız var. O çok önemli ve güzel yıllardı. Her taraf yemyeşildi, Ortaköy'e baktığınız zaman zümrüt yeşili bir yerde. Erdin Çağrı'nın burada, e, eskilerden, Erdin Çağrı'nın çok da iyi bilir o dönemi. Belki biraz sonra anlatacaktır da. O mutluluğu, o uzunluğu, sabahleyin, üzüm tanesine çiğ vurduğu dönemleri, zamanları yaşadık. Kütür kütür üzümleriydi Ve o üzümlerin, o bağların, o güzelim yerlerin, ve arsaya dönüşmesi, satılması içimi cayır cayır yapıyor bunu da söylemeden, hemen vadaan sözümüzün başında söylemeden edemeyeceğim. Ee, Bizim sizinle tanışmamız, şeyde 90'lı yıllarda. Evet, e, evet. E, siz o zaman bu e, boyacı boyacının hemen sol tarafında esnafsınız. Evet. E, engin gıda. Engin. Ben de engin gıdaya geliyorum, gazoz yapıyorum. İşte gelin diye <gülüyor> aşağıdım. <Adam, gülüyor> Şeyi evet. duruyordunuz abi o zaman, siz çok sert duruyordunuz öyle. Poli'te duruyoruz. Evet, sert duruyoruz. <gülüyor> ben, e, Hani bu meslek gereği bizim bir satış noktasına girdiğimiz zaman ortak noktalar bulmamız lazım ki konuyu açalım gelin. Ee, sizinle ortak noktamız da kitaplardı. Ondan sonra kitapları gördük. Her ne kitapları ya? Engin gıdarda, lafın üzerinde. Evet. evet. Hatırlıyorsunuz Hatta gözünüzü desin biraz. Evet, evet. Hep bulanırdı. Şimdi, evet. E, yani, şimdi... Ben bir şey oldum mesela, lütfak gözü okullar ederken de, çok de evet. şeyi seviyorum. Ustajca koçumları seviyorum. Ondan sonra bir 80'li yılları sivrisi, bir 90'lı yılları sivrisi, bir 2000'li yılların sivrisi, şu an sivrisine geldiği nokta. Bir değerlendirme alabilir miyiz? Elbette alabiliriz. Daha eskiden başlayayım. Hatta biraz önce bıraktığım yerden başlayayım. 90'lı yıllara gelene kadar 12 Eylül'de yaşadık biz. Çok net hatırlıyorum 12 Eylül'ü ve kitabımda yazdım. Kendi davranımdan, kendi bakışımda o günlerdeki insana olan, topluma olan, sokağa olan tahakkülü ve baskıyı yazın. yazmak ihtiyacı duydum. Çünkü yazar toplumsal düşünüşün toplama olmak sorumludur. Eğer böyle bir iddianız yoksa, insan psikolojisini bilmiyorsanız ve toplumcu gerçekçi bir anlayış ortaya koyamıyorsanız yazdıklarınızın çok da kıymeti kalmıyor değerli arkadaşlarım, sevgili Onun için ben bunları iş edindim, dert edindim, yazmaya başladım. Ee, Yazdıklarımın büyük bir kısmını da zaten derleyip toparlayamadım çünkü yeni yazmak eskileri e, onarmak ve tamir etmekten daha kolay. Belki bundan sonra yeni bir çalışmaya, göçle ilgili bir çalışmaya başlayacağım. Aklımda öyle bir şey var ama he, henüz kendi zamanını yaratmadı galiba roman. Bekliyorum, bir de eskiye Köy'ün Eski'ye geleceğim. Anlamda anlat dediğim için daha eskiden, en başta, işin çekirdeğinden başladım çocukluğumda. E, Olla Osman vardır bizden öncesi. Olla Osman Ortaköy'ün kurucu muhtarıdır. Yani Türklerin yerleşik olduğu zamandan, dönemden, Ortaköy'den, Sürgün döneminden, Sürgün ismini aldığı yıllardan bu zamana kadar gelen e, anacağımız ilk muhtardır oldu Osman. Onun hikayesini yazmak istedim ben. Ama yeterli bilgiye ulaşamadım. Ali Şehirioğlu, sorunlarından veya üçüncü, dördüncü şartlıydı. Ee, neyse, çok yakını e, soyundan gelen bir profesör e, ağabeyimizi aradım, o bilgi versin diye. Onda da çok bir şey çıkmadı. Dolayısıyla o roman bekliyor. Ondan sonra e, ben e, Silivri ile ortaokul yıllarında ee, çok gidiş gelişlerle burayı sevdim. Yani, 80 yani. Tabii 80'li yıllar, 90'lı yıllarda da gidip geldim ama 90'lı yıllarda daha çok ekmek derdine, iş aç derdi düştüğümüz yani için İstanbul'da sütçülük yaptım. Fela süt sattım. Yani sokaklarda sütçü sütçü diye bağırarak süt sattım ben. Ee, dolayısıyla günümün büyük bir bölümü İstanbul'da süt satarak e, ticaret yaparak, ufak çaplı ticaret yaparak geçti diyebilirim. Silivriye'de tabii Kale Mahallesi'nden, o zaman en çok da kaleye çıkardık. Biz Ortaokul, Silivri Lisesi, hemen Kale Mahallesi'nin alt tarafı hemen eklemlenmiş bir yer. Boş derslerde doğru Kale Park'a giderdik. O Kale Parkı'nın muhteşem zamanları, o güzel zamanları, Mütabin'in kahvesini, civardaki eski evleri, o dokuyu, tarihi dokuyu, içimizde böyle buram buram hissederek yaşadığımız yıllardır. Muhteşem döneme zamanlardı Siliv'in. Nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım, nasıl bir cümle bulayım da onları anlatayım ve çok özlüyorum. Gerçekten çok özlüyorum. Büyük bir e, e, toplum sadece Siliv için söylemiyorum. Toplum büyük bir psikolojik yabancılaşma içerisinde birbirine, doğaya, e, etrafındaki her şeye, canlı cansız her şeye karşı büyük bir yabancılaşma içerisinde olduğumuzu düşünüyorum ve her şeyi insan yaptıysa, bu yabancılaşmayı insan yaptıysa, düzeltecek olanda insandır. insandan umudu kesmeyin. Yaşar Kemal yürümüştür onun konuda. Destansı bir adamdı, epik düşünürdü. Dolayısıyla ben de öyle düşünüyorum. Ee, bunu düzelteceğiz ama e, bunun için de zaten e, bir şeyin olmazsa, toplumsal dinamiğin ortaya konulması lazım. Bunu bekliyorum. Mustafa Kemal öyle bir dinamik koymuştur mesela. 1920'lerde, 1915'lerden sonra Balkan Savaşı'ndan alarak Tayfun Reddip'in ve ondan sonra sivil informasını çıkardıktan sonra 15 yıl devlet başkanlığı yaptık. E, dünyada yüz hakkı denecek ülkemiz için, kendimiz, toprağımız için. Bu toprağı, bu e, denizlere, ormanlara vefayla bağlı insanların nasıl olabileceğini bir prototipidir. E, bizim Gönlümüzdeki liderdir. Dünyanın en büyük liderleridir. Onu anmadan da etmeyeyim sözüm burasında e, ve haksızlık ederiz anlatsak da. Muhteşem izleri vardır. Onların izlerine basıp yürürsek yeter. Oradan gidersek Karacaoğlanlar, Dadaloğullar, Şeyh Medretinler var. Bu ülkenin değerleri var. Dağ gibi insanlar var. Bir tarafı güneş, bir tarafı gölge. Neresine otursan fayda görürsün. Yani bunları düşünmemiz lazım. O psikolojik yabancılaşma bizi nereye götürür, nereye varırız? E, kestiremiyorum şu anda. Yani irdelemek lazım. Bunun için çalışması lazım toplumların. Koca koca binalar. Işte bir bakıyorsun, yan tarafta komşun ölmüş kokusundan anlıyorsun. Bilmiyorsun ne yapıyor? İşte durumu iyi midir, yiyeceği var mı? Resmiden de öyle değil. Günaydınlaşırdık, severdik birbirimizi. Kalp, kalp saviyesinden gönül rizasından bakardık. Ondan kalktı sanki. Onun, onun için endişeli. Toplumda böyle büyük bir Yırtılma var, bir, e, bir erozyon var, bilişsel erozyon var, bundan korkuyorum, bunun olmamasını istiyorum Ve bir aydın sorumluluğu bunlardan bahsetmek, söylemek istiyorum, herkese duymak istiyorum. Doğru mudur, yanlış mıdır? Arkadaşlarımı herkes değerlendirecektir, akıl denen muhakemeyi, vicdan denen muhakemeyi götüreceklerdir, vicdan krizi geçirmesin insanlar, o kriz ki toplumu kırıyor, önüne kesiyor. Evet abiciğim ya şeydi kalk 80'li yıllarda 90'lı yıllarda yani o, o samimiyet e, bu ne evet, para e, azaldı azaldı e, birbirinden daha uzak. Evet o insani irtifa e, düştü o yükseklik azaldı ben e, bundan hiç hoşnut değilim. Birbirimizi severdik. Ya biz e, bakkaldan gofret alıp da paramızın az olduğu, harçlığımızın az olduğu için bakkaldan gofret alıp da ön dişlerimizde yiyip, bitmesin diye azar azar kemirerek yiyip, bitiren, silgimizi dibine kadar kullanan, kalemimizi arkadaşlarla paylaşan çocuklarda. E Şimdi bunlardan haberi yoktur demeyeyim, hadi o kadar haksızlık etmeyelim ama birçoğunu kaybettik galiba, ta Ka <gülüyor> çocukluğundan yetişkinliğe kadar olan dönemde e, o skalayı, o insan evrimini, insanın sosyal evrimine baktığında bunlar sanki biraz aşındı gibi ya. Ali, hani şeyler mi e, yani Karamsar bir tablo, çeşit mi? Yani, kereci içine şey için mi? Şey, i̇nsanlar birbirinden daha fazla yani, uzaklaşacak. Yalnızlaşacağım. Yok hayır öyle demiyorum. Bunları Güzelim yapan bunları insan sen düzeltecek de insandır diyorum. İnsanların umudunu son insan kalana kadar bu dünyada insanların umudunu kesmeyeceksin. Umutsuz yaşanır mı? Umut en son ölür. Umut ölmez. Umut öldü mü bittik biz nasıl yaşayacağız? O da tuturacağız biz. Umut, umut yani hem İyimser olmayı, Evet, şimdi şöyle yapıyorum, bir elimle, yani Mevlana'nın yani, kökten alıp yer vermesi gibi değil, o felsefeyi doğru izah edebildim, bilmiyorum. Ee, bir tarafta, bu ülkenin içerisinde, toplumun çeperlerinde, katmanlarında, sınıflarında olabilen olumsuzlukları yürümeyen, tıkanan ve e, birbirini itip kapan, anlamayan e, anlayışı ortaya koyuyorum. Bunun için çözümler adına düşünüyorum, nacizane. Ve bunu göstermeye çalışıyorum. Yani toplum buraya gidiyor. Herkes buraya gidiyor. Bunu bir siyasal kalın kalın altına çiziyorum. Herkes bunu e, duysun benim ağzımdan. Hiçbir siyasal yorumla söylemiyorum. Bir aydın sorumluluğuyla söylüyorum. Altını da kalın kalın çizerek söylüyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi anlamamız, sevmemiz lazım. Yani eskiden o insanlar Karaca olan gibi bir adam var mı? Ya? Dünyanın en büyük aşk ve doğa şairidir Biliyoruz. E, Dadaoğlu gibi bir adam var mı yani? Kalktı göç eğledi avşar diye böyle bas bas dağaram bir adam. Dünyanın en büyük özgürlük şairidir. Umuttur. Nerede anne, ne olursam o ol, gel diyen incinsen de incitme diyen acı beklerci ve neyi Yani e, Hasan dele nam birisi insan vardır cismi temiz abdest alsa olmaz temiz halkı taneyle beklemiz cümle küstahlık bizdedir buyur. Ya şimdi bunu anlamamız lazım Biz nereye gidiyoruz tam o zamandan görmüş. E, toplumun içerisindeki sızıyı, e, cerahatı, e, e, oluşan olumsuzlukları tam o zamandan görmüş, nüvelerini vermiş, konuşulmuş şeyler. İmarsinan e, get dolaşmayı, gece kontulaşmayı tam o zaman hey, e, dönemin padişahına şikayet eden bir sorumluluk taşımış. Bunları nasıl görmeyiz, bunların ilk uçların emarelerini vermiş, daha gibi insanlar var. Az önce bunları konuştuk, söyledik. Kalbinden ağzına kadar sevgi dolan, tepeleme sevgi dolan insanlar vardı. Bunları umutlu, üzüldüğüm oldu. Başka bir şey üzülmüyorum. Yani empati, empati yapalım diyor. Kişisel geliş, e, gelişim kitaplarını ben sevmiyorum, bilmiyorum. Severler okuyanlarda hiçbir şey demeyeceğim çünkü onda böyle bir hakkı maddim de olduğunu düşünüyorum ama ben çok sevmiyorum. Mevlana varken. Kişisel değişimi ne diye ne yapacağım ben? Asın George'un şeyini alacağım, ben bana göre değil, doğrusu, yapısı bana göre değil, e, düşünceleri bana göre değil, ülkesi bana göre değil, yaşam koşulları bana göre değil, o orayı anlatıyor, Berlin'i anlatıyor veya işte Strasbourg'ı anlatıyor. Ya beni burada anlayan e, insanlar var, beni toprağınlık bilen insanlar var bir halka gibi, bir zincir gibi birbirine tutunmuş binlerce yıllık geleneğimiz var. 5000 bin, bin, yıllık bir tarihimiz var. Bütün e, burada yaşayan e, insanlarla, halklarla, Anadolu'dan taa Ege'ye kadar Homeros dünyanın en büyük destancısıdır yahu. Bizim topraklarımızda yetişmiş. Bundan haberimiz olmaması acı değil mi? İlyada'yı okumuyoruz. E, yani Odessa'yı bilmiyoruz. Na, na, nasıl bir şey bu? Bunu anlamıyorum. Ve sonra insanlar, insanları öldürüyor. E yani şimdi bir ortak irade oluşturmaktan bahsediyoruz sevgili kardeşim. Ortak irade, ortak ortaklaşalım diyoruz. Tamam ortaklaşalım. Ama bu sadece dinde, sadece ırkta ortaklaşmayla olmaz ki. Evet onlar değerli bir ulus ulus yapan şeyler hiç imkansız bunu e, kabul etmek lazım. Ama ben kitap okumayan, ama ben sinemaya gitmeyen, ama ben tiyatroya gitmeyen, yazarlarına değer vermeyen, şurada yan taraftaki salonlarda sanat platformunun yaptığı bir sürü tabloyu izlemeyen ve onlarla ilgili hiçbir fikir yürütmeyen insanlarla çok doğru bir ortaklık olmayacağını düşünüyorum. Emek veriyor. Ömer Faruk Küçükkaya burada emek veriyor. Can uğraşıyor Ömer abi. Nerede göremedim. evet yani hakikaten çok değerli e, yapıtlar ortaya koyuyorlar. Her seferinde gelmeye çalışıyorum, mazeret üretmeye çalışıyorum. Evet, sıkıntısı olan, hasta olan, çeşitli iş güç falan filan, tamam, bunlar hoş gülebilir. Ama bilinsin ki doğa hayvanı, ta, e, kültür insanı korur. Mutlak surette yüzümüzü kültürel yüzümüzü tarihimize, yüzümüzü köklerimize göreceğiz. Köklerin derinliği ve köklerin yüceliğine var yahu. Yani bu, bu bunu nasıl anlatalım bana? Hangi cümlelerle böyle? Bu, Bu e, Bunu şey, yırtılmaktan bahsetmek istiyorum. Kültür evozyonundan, yabancılaşmaktan birbirimize yargınlaşma e, yüceliğini, o dağ gibi gönülleri, o muhteşem, engin gönlü, kalbi yitirmekten korkuyorum. Endişe buyurun. Burada e, Silivri, Belediye Silivri Belediyesi Başkanı Silivri Belediyesi çalışanlarına da teşekkür ederim. Ben e, Silivri'yi dışarıdan takip ediyorum. İşte iş, Silivri'de. Çok fazla geri, e, geziyorum, gözlemleme şansım e, e, şansımız oluyor, gözlemleyince kıyaslama şansımız oluyor. Ben Silivri e, Belediyesi sanatı sanatçıya e, ciddi destekliyorum. Kesinlikle çok. Öğretici e, e, de ciddi destekliyordu düşünüyorum. Kendilerine kendimde teşekkürüm olsun. Ben de ben de sana katılıyorum, e, sayın belediye başkanına. ...bu bütün kültür evet. e, yapılarını ortaya koyan önceki dönemlere diye başkanımıza... ...ve bunların içerisini şimdi dolduran, hizmet eden, kültürle, sanatla dolduran... ...bizleri korunaklı kılan, sanatla ve kültürle, e, zihinsel üretimlerle değerli kılan... ...bunlardan e, kendimize bir yol açmamızı sağlayan, e, bir kültürel tıkanıklığı yollayan... ...belediyemize, arkadaşlarımıza, müdürlerimize... Bu konuda da akıl, fikir, emek üreten herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizin de ilk imzal değil mi? Daha önceden evet. Evet. size de ilk imzal günü, daha önceden imzal günü olmadı sivri de değil mi? Evet, evet, evet. evet, evet olmadı. E şey mi? Sevgili bilgisi üstüne de, ilk imzal bu dönemde oldu. Lütfen, evet. de, ilk imzal günü bu dönemde olur. Benim ilk imzal günü bu dönemde olur. Sizin. Ne güzel. Evet, Herkes. bu dönemde olur. Tekrar teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Ben de teşekkür ederim. Şimdi 90'lı yıllarda radyo programı yapıyordum abi. 2002'ye kadar, 90'ların yılların başında 2002'ye kadar radyo programı yaptım. Günde 3 saat, mağdur çıkıyor bir program. 2002'de de e, radyo program yapmayı bıraktım, yerine bir şey koymam gerekiyordu. Yazmaya başladım. E, siz nasıl yazmaya başladınız abi? İlk yazıyı neden yazdınız, nasıl yazdınız? Ya ben dediğim gibi, Liseyi bitirdikten sonra erken hayata katılmak zorunda kaldı. Babam çok çok ızdırap acılar çekti, rahatsızlık çekti. Genç yaşta da 54 yaşında vefat etti. Ben tam babam öldüğü yaşdayım, 55 yaşındayım. Bir yıl geçtim hatta avantajlıyım ona göre. Babam çok erken ölünce tabi evin bütün ailesinin derdini erken yüklenmek, yüklenmek zorunda kaldık, çalışmak zorunda kaldık. Onun için yüksek ee, okulu yüksek devam, okula devam edemedim. Ne yaptım ondan sonra esnaflık yaptım. Ortaköy'de ne yapacaksın, ne görürsene darbına baktık ki o zaman herkes sütçülük yapıyor, süt bol. Ortaköy'de, Kadıköy'de, işte Gazi Tepe'de çıkıyorsun Akören'de falan, İterya gibi 10 ton, 15 ton köylerde süt var, bunu işlemek lazım. Aldık biz de onları, e, arabamızda bir araç satın aldık, arabamızda İstanbul'da götürdük, hem sokakta hem hastane, pastane, biraz toptan, biraz meraketinde sattık ve geçimimizi yıllarca öyle sağladık. Yani e, sokak, sokak çok öyle şey öğretmiştir bana hani hayatı orada biz dışarıda öğrendik falan derdi ama sokakta öğrendik. Evet, biz belki alaylıyız biraz sokakta öğrendik. Bıçkınları, delikanlıları gördük, orada kavgaları gördük. İnsanların birbirine olan yardımlarını gördük, hüznünü gördük. Hatta bakın, kısaca anlatayım bir şey. Bir gün süt satıyoruz, herhalde... Ah, ne şimdi şimdi? köyün üst tarafında bir yerde süt satıyoruz. Böyle zayıf, karakuru bir hanım geliyor her gün, her gidişimizde haftada iki gün gidiyoruz, süt alıyor bizden. Ama devamlı geliyor. Ufak çocuğu var bir taraftan da temizlik işi yapıyormuş. Konuşuyorduk böyle geldiğinde Bana bir gün aluç para sıkıştırdı elime. Yan tarafa çağırdı İbrahim Bey bakar mısın? Bir aluç para var. Allah Allah dedim. As ismini de şunu şimdi unuttum. Dedim abla niye veriyorsunuz siz bu parayı bana? Ya dedi eve gideceğim dedi. Böyle kınaç söylüyor. Çok rahat söyleyemiyor. Söylemekten de rahatsız utanıyor belli ki. Eve gideceğim dedi. Hocam şimdi bunu alacak dedi. Çocuğumda süt alamayacağım. Hiç olmazsa senden süt alırım dedi. E şimdi siyasetle nasıl başladınız? Başlamasını bunları görünce. Yani e, benim bir soru sorulu oydu zaten. abi. buraya geldik. Eee <gülüyor> biraz erken siyasetle yani. nasıl başladınız diye sorayım. Yani öyle nasıl başlamışken Azerbaycanlıktan so alakalı. Evet, yani. evet so siyasete böyle başladım hani ya. Sokakta başladım. Sokaktaki ızdırabı gördüm. En e, deneysel şeyleri insanla ilgili sokakta görürsün, kahvede görürsün. Ve e, onların yaptıklarını, yapamadıklarını, ulaşamadıklarını, umutlarını, kavgalarını sana yansır bunlar. Birebir görüyorsun, yüz yüze görüyorsun ve siyaset Türkiye'de onun için yüz yüze olur. Öyle internet başından Norveç'teki, İsveç'teki gibi olmaz. hep söylüyorum. Siyasete dalmayacağım, kimse merak etmesin. Ben Az önce söyledim aydın sorumluluğuyla, sorumluluğuyla bunları söylemek isterim. Ancak e, takımlardan da niye başladım diye söylemek lazım. Bir sıkıntı vardı, bir acı vardı, bir ızdıraht vardı. Bütün bunlardan bana dokunuyordu. Bütün bunlardan beni rahatsız ediyordu, uyutmuyordu. İşte o kadının durumunu anlattım size. Yani geldi, almış bugünkü asgari ücret nedir? 3000 lira, hem neyse 3000 lirayı kadar bana verdi. Ben senden alırım abi, her hafta gelirsin, 100 lira, 200 lira neyse alırım. Ama kocaklar alamam, yer bitirir bunu, içer falan. De yani böyle tüketir bizi alın terimizi, rızkımızı. Bize dönmeden, çocuğuma dönmeden biz bütün ayaç kalırız, sende kalsın dedi. Şimdi bu, bunları görmüş bir insan tabii ki siyasete başlayacak, dert edince. E bunları görmüş insan yazacak da tabii bir gün siyaseti bıraktığında ki şimdi aktif siyasetin içinde değilim. E sadece okuyorum, yazıyorum. Yani tamam. Soruyu da sorayım, tekrar aktif siyasete Efendim. istiyor musunuz? <gülüyor> ya şimdi tabi <gülüyor> bu beni çok zorlayan bir soru. Ee, bu konuda kesin bir şey söylememekle beraber ben siyaset yapmasaydım herhalde iki tane değil de şimdi belki beş altı tane belki daha üstünde kitabım olurdu. Çünkü daha çok yoğunlaşırdım. Çünkü buna istidadım vardı. Çünkü e, yazmakla ilgili e, ilgim, sevgim vardı. o konuda yöneleceğimi biliyordum ben ama siyaset tam zamanlı yapılan bir iş. Mesela Ömer amca vardı rahmetli Değirmenköy'den, gece 11'de yarıldı, ''İbrahim, he, buyur.'' dedim Ömer amca, ''Ya dedi, bu köpekten yiyecek bizi veya dedi, hiç dedi, kimse bakmıyor mu?'' <gülüyor> Şimdi yani o seni yan tarafta uyuyan e, oğlu gibi biliyor, yan havada uyuyan, o seni İbrahim Çesmeci gibi bilmiyor. Vakti var mı yok mu gibi bilmiyor. Türkiye'de siyaset öyle. Onun için yüz yüze yapılır, onun için karşılıklı göz izasında durularak, gönül izasında durularak yapılır dememdeki sebep de o. Başka türlü öyle i̇şte anlatıp da televizyondan benim projelerim şu genel bize oy ver falan yok olmaz. Yani bu siyasi dersin, benim tecrübemdir. Sokağa çıkacaksın, el sıkacaksın... Ee biraz sırtını nasıl insanın insanımızın herkesin övülmeye ve sevilmeye ihtiyacı var ya yani bu narsistik düzeye ulaşmadıkça normal bir şey yani bunlar siyasete böyle girdim ee, başka türlü e, sebepler de var tabi uzun olur bu iş sadece siyaset gündemiyle sadece siyaset söylemiyle de kimseyi çok fazla sıkmak istemem ya, siyasete gireceğim mesele dersen ben girmek istemem ama o gün derde koşullar ne gösterecek ee, ihtiyaç olur bu ilçemin bana. Onu bilmiyorum. Eğer ihtiyaç olursa elbette ki hazırım. Ben bu ilçeye çalışma hazırım. Çünkü seviyorum. Çünkü Silivri'yi seviyorum. Yaşar Kemal Yaşar Kemal'e e, Amerika'daki toplantıda Amerika'da bir yazar diyor ki, ya abi Yaşar Bey size çukura Çukur mı, Çukur mı yazacaksınız? diyor. Yani oturup Çukurova'yı, çukura Çukurova böyle olur. Başka şeyler yazmayacak mısınız falan diyor. E Dickens'ta Proust'ta e, Musil de kendi çukurunu yazmış diyor. Ben de silimli yazdım. Yani, silimli çukurundan yazmaya başladım. Bir de, bir de avantajımız var. Espri ile beraber söyleyeyim onu. Çukurda olanlar düşmek nedir bilmezler. Sağlamdayız yani. Onun için çukurdan başladım ben. Evet yani... Özetle ben siyasete dönmek istemem. Benden sonra iki dil bilen, üç dil bilen... Belki iki üniversite, üç üniversite biten, bitiren... arkadaşların önünü tıkamak istemem. Böyle bir diyetim yok. Ama ilçenin bana ihtiyacı varsa... Elbette ki seve seve arkadaşlarım o konuda bana söyleyeceklerdir. Meclis söylediği olur, başka şeyler olur. İhtiyaç halinde ama öncelikli olarak ben okuyup yazmak istiyorum, tercih mühendim. Yani benim düşüncemin pratiği okuyup yazmak şu anda. Düşüncemin pratiği budur. Ama dediğim gibi öyle bir ihtiyaç varsa da ilçenin hayırlı olacak hiçbir görevden kaçmam. Tamam. Tekrar şeyin vereyim abi. Ee, yazanlar, yalnız yazanlar. Evet. Ee, Ahirliğiniz hukukunda size destek oluyor mu? <gülüyor> şimdi ne? Hep sıkıştıracak soruları soruyorum. Kendi hayatımdan bahsedin. Ben <gülüyor> işten geliyorum. Pardon. Abi, i̇şten geliyorum 6-7. <gülüyor> Ondan sonra benim bir balgolum var. Bütün ömrüm balgolunda geçiyorum. Neden? <gülüyor> Sigara içiyorum ben. Diğer yandan sonra. Evet. Kitap okuyorum saat bir işte iki e kadar da orada yalnızım. Ee, kütüphane yapmak istiyorum kendime. Sizin kütüphaneniz var mıydılar? Evet ben, ben kütüphane yapıyorum. Dener kitap toz tutuyorum. Yakın zamanda, <gülüyor> yakın zamanda, yakın zamanda eşimle oda alarştık evet. bir mutabakata vardık. Benim bir odayımı evde e, kütüphane olarak kullanıyorum şu anda. Ee, kitaplarımız sağda solda değil. Sen bir sıfır öndesin ben de. <gülüyor> evet, evet. Yani öyle bir çalışma <gülüyor> e, odam veren... Ben size bakış açıları nasıl? Aman İbrahim, işte e, oturuyorsun sabahtan akşama kadar, bu oda bakıyorsun, yazıyorsun, hadi gel bir yerlere de gidelim. Ya evet, yazı e, çok ağırlı ve sancılı bir iştir. Bir kadınlar yaratırlar doğurarak, bir de yazarlar zihinsel olarak doğurarak yaratırlar. Onun için uzun uzun düşünmek, uzun uzun okurmak lazım. Bu çok değerli ve önemli bir işti. Bunu anlatmaya çalışıyorum yaşıma tabii. Evet şikayetleri oluyor tabii bu konularınız olur, onu da söylemek lazım. Onu da yalnız bırakıyorum. Onun için de ilk teşekkürüm ona olsun, beni bana katlandığı için, onu imal ettiğim için. Dolayısıyla evet yazar kendi yalnızlığına sarınıp da ısınan insandır onun için e, bazen onu ihmal ediyorum. Bağışlasın, affetsin beni. Gece mi yazıyorsunuz genelde? <gülüyor> ya evet. Demek olduktan sonra beni tembellik bastı biraz Ali. Yani, e, geç yazıyorum, geç yapıyorum. E, belediyedeki o öyle geç yapıyordum. Tabii bir sorumluluğum var. Koşturman yapman gereken bir iş var. Bütün gün seni arayanlar, talep edenler var. Haklı olarak çünkü sana oy vermek bir şey bekliyorum. Ama şimdi daha rahatım, daha sevdiğim vakitlerde, yani gecenin sakin, sessiz zamanlarında, daha çok üretebileceğim zamanlarda yazıyorum. Mesela Rütfü abi geçen söyleşisinde ben sabah yazıyorum dedi. Evet. Yani demek ki o yazan insanların ayrı ve farklı özellik ve nitelikleri bu anlamda olabiliyor. Ben genellikle gece yazıyorum, gece yazmayı seviyorum. Ha gündüz iç mi olmalı? E tabii oluyor, gündüz de yazıyorum. oluyor yani. ama çoklukla gece çalışıyorum ben. Yazı ile kim okutuyorsunuz abi? Yani yazıyı yazdınız, bitti, ondan sonra. Ben almak Burada mı bilmiyorum. Komşum Aynur var. Ee, Aynur Yüksel. Aynur Yüksel geldi mi Aynur okur ilk yazılarımı. En yakın o çünkü. En kısa en çabuk ulaşacağım. Halil Aynur falan dediğimi koşarak gelir sağ olsun. Kitaplarımı da ilk o okudu. Düzeltmelerde de işte harf hatalarında falan sağ olsun çok yardımcı oldu. Tam yerine gelmişken şunları da söyleyebilir miyim? Kızım Ayşe? Ben gelinim demiyorum. İşte kalabalık bir aile olduk. Artık iki kızımız, iki oğlumuz var. Dolayısıyla e, onlar da bana bu konuda yardımcı oldular. Cesaretlendirici oldular. E, sağ olsunlar. E, bu iki güzel, onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu iki güzel kapağı hazırlayan Kamile Recepol kardeşim. E, burada mıdır? İşinden, yüzünden bulup da ayırıp da gelebilmiş mi de bilmiyorum. Kamile Recepol asırladı. E, ona da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel kapaklar Hazırladım. Çok zarif, sağ olsun. Dolayısıyla ben Silivri'den yapmak istedim. Ömer Faruk Küçükkaya'ya, Ömer ağabeyime söylediğim bir fotoğrafı için. Abi bu fotoğrafı bana verir misin? Bu fotoğrafı çok sevdim ben. Onun geriye dönmüş bir köpek ve kurt köpeği resmi var sahilde. Siste Ava'da. Siste Sisteava işte memleketin bütün, ne diyeyim, yani görmek istemediğim şeyleri çok çöküp de kapattığı için ben çok severim Siste Ömer Ağabey'in o fotoğrafını sevdim ben. istedim, rica ettim, Verir misin kapak olarak kullanayım diye. Hiç tereklütsüz bana e, abi, e, Över Ağabey'im canı gönder, gönderdi. Temizlenmiş olarak resmi. Kullanacaktım fakat kitabın içeriğiyle uyuşmadığı için kullanamadım. E, ama yine de huzurumuzda teşekkür etmek isterim. Yani o kendisine. Ee, şimdi sokaklarda gördüğüm e, problemleri anlatmak için yazmaya başladın dediniz. Tabii yani böyle başladın. Ee, sokaklarda gördüğüm e, problemleri çözmek için de siyasete atalım dediniz. Geriye yani baktığınız zaman... Yani oraya getiriyor zaten. Evet, geriye baktığınız zaman, her anlamda o yani. E, keşke şunu yapsaydım veya yapmasaydım dediniz bir başlık mı? Yani bir anda aklıma gelmedi. Yani keşke daha çok tatil yapsaydım, keşke daha çok ülke gezseydim, keşke daha çok kelime vakit ayırsaydım. Yok hayır, hayır öyle. Keşke siyaset yapmasaydım de 10 tane hayır, daha tarih yazsaydım. Evet, o, evet. Siyaset yapmasaydım belki daha çok üretebilirdim, cinsel maalda daha çok üretebilirdim. Ama ee, ne kadar faydalı olabilirdim, ne kadar doğru ve güzel olurdu yazdıkları bilmiyorum. Bunlar göreceğim işebilirim. Hatta ben şu anda kendime yazar da demiyorum. Yazar ne zaman olacağım? Bunca insan olacak, okuyacak, fikir beyan edecek, değerlendirecek, iyidir diyecek, kötüdür diyecek, şurası olmadı falan filan diyecek. Ben, oku, ben toplum, yazar dediğin toplumsal düşünüşün toplamıdır zaten. Dolayısıyla ben, onların söyledikleri, düşündükleri, yaşadıkları renkleri, rüzgarın esintisi falan yani her sokağın kalbi vardır ya, onu bilmek lazım. En güzel lütfu abi Bakın lütfu ağabeyin öykülerine. Her sokağın, her caddenin kalbi olduğunu, vurduğunu, gün gün vurduğunu onun hikayelerinden öğrenirsiniz. Dolayısıyla bizim önümüzü de açtılar. Çok teşekkür ediyorum. Şükran duyuyorum ona. O cesaret etmeseydi bir kitap yayınlamaya, bunca öyküyü yazmaya, o ve diğerleri, diğer abiler, şimdi ismini tek tek anmayalım da vakit geçmesin. Hepsine şükran duyuyorum. Yani buradaki yolu onlar açtılar, cesaret verdiler. Dilerim benim kitaplarımda kendi köyümde bir sürü geci, silirde bir sürü arkadaşın, özellikle kadınların yazmasına sebep ve vesile olur. Bundan çok mutluluk duyarım. Kendi yazdığından daha çok mutlu olurum. O, ben yazar o zaman olacağım. Birileri dersek, aa bunlar olmuş falan İbrahim, o zaman evet yani. Sen yazar Şu anda onu söylemiyorum. Hulusi Hüsnü yazardır. Tartışmasız. Muhteşem bir adamdır. Türkiye çapında bir yazardır bence. Ali Gülce öyledir. Ee, yani bir anda aklına gelmiyor arkadaşlarımız burada üretenler. Ama ben şu anda herhangi bir hayat tepki almadan, insanların düşüncelerini değerlendirmelerini duymadan, kitapları okunduktan sonra onun üzerine yorumlar yaptıklarını beklemeden ben ya çok iyi bir yazarım falan deme ee, şeyine, tuzağına düşmek istemek. Ee, şimdi konuşurken e, ee... bir roman yazmak istediğiniz daha mı sevdiğiniz? Evet. evet. E, son soru bu. E, bu sorudan sonra e, bir 5 dakika, 10 dakika mola verelim. Bayağı. Akabinde e, izleyicilerin de e, mutlaka size sormak istediği sorular vardır. Bir soru cevap yaparız. Nihayetinde de e, imzaya geçiriz. E, romanın haricinde gelecekte planlarınız neler? Abi? Ne yaptık istiyorsunuz? <gülüyor> Ya benim e, çok büyük hayallerim yoktu. Ben küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım. Yani Strasbourg'a gidemedim diye çok kendimi kahredecekler için alacak. Ya da şey şeyserlerle niye tatil yapamadım. Var diyor giriyorum denize mutlu dedim. Yani o, oraya yüklediğin anlamla ilgili. Toprağımı seviyorum. Hatta gençlere söyleyeceğim şu var. Bu, bu ülkelerin umudunu kesmesinler. Arkadaşlar. Fatih onların yaşında İstanbul'u aldı. Yani ülkesinden kimse umudu kesmesin. Benim bundan sonra sorun neydi? <gülüyor> Biz galiba, evet, önümüzdeki dönemdeki evet. planlarınız neler Önümüzdeki dönemlerde ben zaten yapacak dönemlerim. Benim hayalim kitap yazmaktı, yazabildim. Benim hayalim e bağcı olan, bağ yetiştiren babam ve dedem için evimin önüne iki tane e kocaman asma dikmekti. Onların ruhları yaşasın, onlar dal budak salsın, onlara rüzgar güneş vursun, e o orada yaşasın. Hatta kitabın ön sözünde de çocuklarıma ben ön sözüm basiyet niteliğindedir. Bir, bir kitabımı. Dolayısıyla ben istediklerimi yaptım. Bundan sonra çok fazla bir istediğim yok. Ülkemle ve ilçem için çalışmak istiyorum. Ne yapabilirsem yazarak belki siyaset yaparak ama dediğim gibi siyasetler önce önceleri değil. Tekrar ediyorum. Yine onun aldığını çizerek söylüyorum. O döneme göre ne olacağını bilemiyoruz şimdiden. Kesin konuşmayalım, utanmayalım da. Ama daha çok yalık okumak ve yazmak istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bir 10 dakika mola verelim. <gülüyor> Ondan sonra tekrar geçeceğiz. <gülüyor> ben Yülfü abiden başlayayım istiyorum. E, İbrahim abiye soru vardı. Siz de devam <gülüyor> <Aşk>. <gülüyor> evet, İbrahim merhaba. Merhaba. Önce ediyorum. Çok ben sivil ve halkın önünde sana e, çok teşekkür ederim. Sevgili Silivir e, İbrahim kardeşim bir güzellik yaptı. Onu e, söylemeden geçirmeyeceğim. Benim kitaplarım basasın diye kendi kitap basılmanı bekletti, durdurdu. Böyle bir güzel insan yüreği bu kadar güzel. <gülüyor> teşekkür ederim. Dışarıların devamını dilerim. Güzel kardeş. Çok teşekkür ederim Mutu abi. Böyle bir şey elbette ki yapamazdık. Siz e, daha önceden köşe yazılarınızda denemelerinizde bize şehri anlattığınız o muhteşem yazılarla önünüze açmasaydınız bunca insana cesaret vermeseydiniz. Bu kadar insanın düşünerek ve üreterek bir şeyler yapması için canhıraş uğraşmasaydınız. Silivri'de kültür krizini ve ülkemde de devam eden kültür krizini kriz derken büyük bir şey anlaşılması, yani bir tıkanıklık diyelim bypass etmeseydiniz, önümüze açmasaydınız ve bu cesareti sizden almasaydık devam eden arkadaşlar olmayacaktı. Ne mutlu ve ne güzel ki arkadan Ayten yapıcılar geliyor. Ayten kardeşim burada o yazdı. Ne mutlu ki, ne çok seviniyorum ki daha bir sürü kadın arkadaşım ve kardeşim yazmak isteğindeler. Meral e, biliyor, ben isimlerini anımsayamıyorum. Ne mutlu ki bir sürü insan, sanat platformunda bir sürü sanatçı artık e, hayallerini tuvale döküyor. Bunlar çok önemli şeyler. Sizlere yolumuzu açtığınız için şükran duyuyoruz. Teşekkür ederim lütfen. Ben ilk önce sevgili kardeşimi, çocukluk arkadaşımı tebrik ediyorum. Yüreğine sağlık, kalemine sağlık diyorum. İyi ki yazdın, iyi ki varsın. Teşekkür ediyorum, tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Beraber büyüdük. Harmanlık sırtı derdik. Köylerde böyle kendimize has söylediğimiz şeyler vardır. Her yerde bilmemesi. Mesela muazaya. Depoya mağaza deriz biz. 12 Eylül ile ilgili yazdığım şeyde de vardır. Mağaza deriz. Bazıları da zannetmiş ki bizim işte beyaz eşya mağazamız falan nerede? <gülüyor> Keşke olaydı. E, depo soğan depolarına, biz saman depolarına, buğday, mısır koyduğumuz yerlere mağaza deriz. E, o mağazalarda e, çocukluğumuz geçti, asanlarla. Harvanlık sırtında top oynayarak geçti, terleyerek geçti, teremiz, ekmeğimiz, soframız birbirinin içine girerek, girerek geçti. Ne güzel, burada olmanız çok sevindirdi, çok mutlu etti bizi, çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. teşekkür sağ olun. Öncelikle İbrahim abi gününden tebrik ediyorum. Kendisini hem parti çalışmalardan hem de Ortaköy'den sanıyorum, Ortaköy'de öğretmenlik yapmıştım. İki tane kitabınız aynı anda çıktı. Ee, i̇kisinin içinde hani hangisi sizin için bir tık daha ya da ikisini şimdi biz okuyacağız ya İbrahim Ağa'nın e, o duygularlar. Hani ben tabii ki basım aşamasında seninle hep görüştüm ama buradaki dinleyicilerimiz, sizi ziyarete gelenler için kitap yazma tutkusunu e, ve bunu kağıda dökmeyi İnsanlarla paylaşmayı, ölümsüzleştirmeyi, her şeyden önce ve Silivri'nize de büyük bir katkı sundunuz. Artık Silivri şairiyle, yazarıyla, ressamıyla oluyor Maalesef artık cezaevi geri planda kaldı sizler gibi değerli insanlar sayesinde. Bize kitaplarınızın içeriğiyle ilgili iki kitap, iki evlat gibi görüyorsunuzdur onların. Benim de kitabım öyleydi. Her ne kadar evli olmasam da sanki evladım gibi. Bu konuda yeni nesile ya da çevrenizdeki insanlara da nasıl bir yol çalışması sunarsınız? Yani yazmak isteyenlere? Benim hayatta üç önemli çok üst başlık olarak. Tabii bunları parantez açarsak çok şey söyleyebiliriz bu konuda ama ben <gülüyor> size ne söylerseniz dersen artık siz bayağı yol aldınız, tecrübeniz nedir? Bu konuda bizim payımıza ne düşer falan dersiniz? Ya bu ülkede herkes birbirine bir şeyden öğretme uğraşıyor. Ben ne, ne haddime öğretmek istemem ama tavsiye e, e, olarak kabul ederse değerli arkadaşlarım. İyi çalışan, yüzü gülen ve çok seven insanlar olsunlar. Gerisi gelecektir. Suza ablattım size başka. Adler, oldu var? mu? Oldu mu ama ha, özür dilerim Ali'cim. Bir de hangi kitabın dedin? E, e, yani ayıramazsın tabii. Yani şimdi... İki kızımız, iki oğlumuz var. İki de kitabımız oldu. Çocukların dedi ya, onları da çocuklarımız evimizde, soframızda, zihnimizde ve gönlümüzde yeri olan yazılımlar, emekler, uğraşlar olarak görüyorum. Dolayısıyla onlara da emek verdik. Onlar da benim çocuklarım gibidir. Birbirinden elbette aynı ama... Siz değerli okuyucular, buraya kadar gelip kitaplarımı edinen, okumak için gelen, okuyacak arkadaşlarımız, dostlarımız bu konuyla ilgili karar vereceklerdir. Onların kararı da gönlümüzün başımızın üstünedir, bilmiyorum. Yani bir anneye, sen niye 24 saat çocuğunla ilgileniyorsun diyebilir misin? Diyemezsin, yani bu çok absürt bir şey olur. Niye niye oradadır? Çok sevdiği için oradadır. E ben de çok seviyorum kitaplarımı, nasıl ayırayım birbirine? başka sözü almak isteyen? Alabilirim. Öncelikle şuradan başlamak isterim sevgili İbrahim abicim. Ee, bir gün abimle aynı aklanlar, aynı zamanda İbrahim abiler sık sık bizim evlere gelir giderlerdi. Onların sohbetlerini ve söyleşilerini çok e, izleme fırsatı buldum. Benim bana çok şey kattı. Ama bir gün e, abimle birlikte Saflar Çarşısından gelmiştiniz. Hemen hemen bir çuvala yakın kitap vardı sırtınızda. Ve e, o kadar mutluydunuz ki ucuza iyi kaynaklar bulduğunuz için, ucuza bir şeyleri e, e, <gülüyor> sohbaya getirdiğiniz için o günkü telaşınızı hala e, unutamam ve o gün oraya getirdiğiniz kitapların birçoğu benim de e, okuma fırsatım oldu ve hayatımda e, boğuştuğum e, gerek e, problemlerle, Hayatımızın çözümlemeleriyle alakalı çok gerçekçi şeyler kattı bize. Bir kere en başında bunun için teşekkür etmek isterim sana. Ee, ama tabii ilerleyen zamanlarda seninle dostluk etme fırsatım da oldu. Çok fazla anılar yaşadık. Çok güzel sohbetler ettik. Ve bütün bunların hepsinin şimdi oradaki kitaplarda arkadaşlığımızın ve dostluğumuzun büyük bir anayasası gibi olduğunu düşünüyorum. Ve e, sana gerçekten çok teşekkür ederim abi. İyi ki varsın. Ben de çok teşekkür ediyorum burada olduğun için siz daha nesil olarak bizden bir aşağıdasınız. Ama bizlerle beraber hemen hemen yakın yakına büyüdük. Birçok değerimizi türküler söyleyerek, türküler çalarak, türküye Türkçeyi de taşır. Türkçeyi taşırsa vatandır, dil vatandır çünkü. Türküler söyleyerek büyüdük biz. Muhteşem bir köyde büyüdük. Yem yeşil bağların içinde büyüdük. Sabah çiğni yemiş, yemiş üzümleri kütür kütür ye. buzdolabı yapmaz onu Üzümü koyun buzdolabına. Sabah çiğni yemiş üzüm gibi değildir. Bir alın bakın. Gidin bir babim bir salkın. Sabah beşte üzüm koparın yiyin. Buzdolabındaki üzüm böyle üzüm gibi değildir. Böyle bir zevk var mı yavrum? Böyle bir zevk yok. Biz o zevkte büyüdük. O cennette büyüdük ve cennetimizi kaybettik. Biz cennetten kovulanlardanız. Bağlarımız bitti. Sevgili dostum İbrahim merhaba. Ya İlk abi. önce seni kutluyorum. İnşallah okuyanın çok olur. Sağ ol. Ee, ben de sözü fazla uzatmadan kısa şey söylemek istiyorum. Hem hayattaki dostum oldun. Hem de emekte hep beraber dostum oldun. Ve yazmanın seni e, çok e, mutlu ettiğini biliyorum. Onun için hep mutlu ol kardeşim. Eyvallah abim benim. Sağ ol. Deme Tamam. Oğuz biraz uzun boyludur ama şerefi, haysiyeti, dostluğu boyundan büyüktür. Boyundan da uzundur. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim abim merhaba. Öncelikle bu güzel çalışma için seni tebrik ediyorum. Aa, zafer. Merhaba. Gerçekten. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımlarını görünce sana telefon açıyordum. Ya İbrahim abim beynim yal. Acaba bu kitabı, kitapları okurken 20. sayfaya geldiğimizde en başa dönecek miyiz, yoksa seni aramamız gerekecek mi? <gülüyor> Anlamak için mi, anlamak? Yok şimdi 20. sayfaya gelene kadar tabir ediyorum bir iki kere de telefon görüşmesi yapacağız seninle. E tabi memnun olurum, ne tamam. güzel. Dostluğumuz artar yoğur, çok sık şey konuşursak Zafer. Yorucucek mi bu tutanlar? Yok hiç hiç evet biraz belki bir bir tutam felsefe bir tutam edebiyat biraz tarih biraz toplumsal yaşam biraz sokak biraz şu biraz ya şimdi kalbi dedi dedik ya işte Müptu abi'nin kalbin vuruşunu duyduğunda kulağını daradın dayadın da bin senelik bir çınara burnunu sokup yarına topladığında ondan bir şey anlamıyorsan ya da böyle bir şey yapmamışsan çok şey kaç, kaçırmışsınızdır. Önce insan nefesiyle, e, nefesini üfleyerek hayata geleni verir. Bu yaptığı işte oluşumlu olur, şu olur, bu olur. Bir çınara gidin, üfleyin nefesini sonra koklayın. Ondan sonra kokusunu verecektir. Öyle vermeden almak yok, zafer. <gülüyor> Zevkle seninle konuşurum tabii. Beş yıl birlikte olduk. Beş yıl birlikte çalıştık meclis üyeliği dönemimizde zaferle ve diğer arkadaşlarımla. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnsan 12 ay askerlik yapar ki bizim zamanımızda zamanımız 12 aydı ee, birbirini unutmaz yıllarca. Beş yıl çalıştığın insanları nasıl unutursun? Hep, hep zaten birbirimizi arıyoruz, konuşuruz. Ee, i̇lişkimiz, sevgimiz, saygımız hiç eksilmedi oldu bugün. Çok teşekkür ediyorum. Bütün e, siyaset yaptığım arkadaşlarıma. Yani e, meclis şerif olarak yaptık, yaptığım arkadaşlarıma ayrıca kontlarımla ilgili söyleyeceklerim var. Ondan sonra e, teşekkürümü onun için sonra saklıyorum. Evet. Başka soru. Evet. Buyurun. Buyurun yengeciğim. Merhaba İbrahim. Merhaba yenge. Ee, çok sevdiğim bir kardeşim. Eşin olsun, çocuklarının olsun. Çok, teşekkür, çok ederim teşekkür ederim kitap için. Bir de geçen yılda ya da kayınpederim için de bir makale yazmıştınız. Evet, öykü. Gazete, evet, öykü. Onun yine ayrıca çok teşekkür ederim. Var ki ben, ben, ben. var Daha okuyamadım. Yani yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok iyi ben. bir insansın. Sağ ol. Allah Sağ. uzun ömürler, sağlıklı günler nasip etsin Neslihan arkadaşımla az önce eşinizle vakit ayırıyor musunuz zaman bu soruyu hemen... Bir cevap vereyim ama Neslihan arkadaşım hiç düşüne. Biz zaten ona gereği kadar <gülüyor> toplaşıp konuşup sohbet ediyoruz, yani yalnız bırakmıyoruz. Rahatlatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlatıyoruz neftte bir iki kere. O Eksip yüzden olmayız, merak etme, paşalarında çok olsun çok mesela. teşekkür ediyorum. <gülüyor> Kalbin, Kalbin, gönlün, huzurun, güzelliğin İbrahim evet. abi kitaplarına da yansımıştır. Biliyorum. Sağ olasın. Eyvallah. Teşekkür ederiz bize bu günleri hatırlattığın için. Çok sağ ol. Hayır. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, arkadaşım benden sonra Yasin görev aldı. Mahallemden mecliseyi, Surtaköy mahallesinden şu anda belediye meclisinde bizim oturduğumuz sıraya o oturuyor. Dolayısıyla e, görevini layıkıyla sonuna kadar, bir plana kadar yapacağından Bizden aldığı nöbeti iyiyle yapacağını kuşkumuz şüphemiz yoktur. Ben de kendisine kolaylıklar ve başarılar dilerim. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, ha, evet. Kayıp ederim demeyeceğim çünkü kendisi sağ olsun beni hiçbir zaman evlatlarından ayırmadı. Öz kızı gibi olarak görüyorum. Ee, bize bıraktığı en güzel miras olarak bu kitabı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Ve ben de söz veriyorum ki bu kitabı Edebiyen gerçekten hakkıyla yaşatacağız. Herhalde. İbrahim abi. Merhaba. E, öncelikle e, 2019'un Nisan ayı gibiydi bir ziyaretime gelmiştin. Evet. Hafif bir lodos vardı. Lodos vardı. Ne güzel bir gündü. O yosun iot kokusu evet. birlikte bir kahve içmiştik seninle. Evet. Yazdım onu. Evet. Ee, onun tadı hala damamda, hatta onunla alakalı bir köşe yazısı yapmıştım birkaç evet, gün evet. sonrası, orada bir cümle kullanmıştım, o hala aklımdadır, hiç unutmam. Ee, benden bahsediyorsun tabi orada da, ee, şöyle diyorsun benim için, ee, ''Sevgiyi tarih diye biriktiren, saklayan ve geleceğe aktaran bir dost.'' Ben de o kadar şanslıyım ki senin gibi bir dost biriktirmişim, dostlar biriktirmişim, çok teşekkür ediyorum. Bana da yer ayırdığın için ben de çok açık olsun. Yani o zaman yaptıkların çok önemliydi, değerliydi. Şimdi sürdürüyor musun? Çok yer epeydir görüşemedik. Tarihle ilgili çalışmalarda. Orada Venedik'ten, Venedik miydi? Marsilya'dan gelen Marsilya. tuvalara gördük. Selim Paşa'da bunların olduğunu mesela bilmiyorduk. İlk defa ben Servay'dan öğrendim. Etrafını e bu kadar ince, ince, dikkatli tarihine, toprağına değer vererek denizine, önünde koca bir marmara var iç denizimiz var ee, günde 4 milyon metreküp küp atık su giren bir deniz 4 milyon metreküp. dolayısıyla bunları düşünmemiz lazım ee, yine e, oraya sarve sünük önümüzde ağlamasına onun karşısında bizim de kahve içip keyif yapmamıza çok da keyfimiz olacağını, buna böyle bakacağımızı artık bundan sonra zannetmiyorum o konuda da bir ee, uyarı niteliğinde cümlem olsun. Artık e, sanayi tesislerini e, Marmara'dan biraz daha uzağını taşıyacak. Artık denizin kirlenmemesi için su mühendisleri e, bu konuda su ile ilgili çalışmalar yapan, çalıştaylar yapan insanlar ne düşünecek? Dünyanın en güzel iç denizine yaptığımız zulmü e, artık bir kenara bırakmamız. Onu, onu taraf etmemiz lazım. Hepimiz bu konuda bilinçli olmamız lazım. Elimizi yıkarken, mendilimizi yıkarken belki ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde deterjanı az kullanarak, belki daha az zararlısını kullanarak. koskoca iç denizi, bereketiyle dört tarafımız denizlerle çevrili ama efendim bir türde düşmanla çevrilidir. Düşman manasını herkese düşman olduğum olarak açıklanmasın ama biliyorsunuz ki ülkeler arasında dostluk yoktur çok öyle dostluktan bahsedemez, çıkar vardır. Düşman dedim, hadi öyle söyleyelim, düşman belki bir ağır, itham edici bir şey olacak. Ama dikkat etmemiz lazım, taşımızın, okrağımızın, ormanlarımızın, denizlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Gökyüzünde kocaman bir kara delikle yaşıyor artık dünya. Bizi yaradan o kara delikten bakıp yüzümüze tükürecek en sonunda yani. Bunları düşünmemiz lazım. Söylemek istedim bunları seninle birlikte. O gün keyif almıştık ama bugün marmaranın karşısında kahvemi içerken aynı keyifi alamıyorum. Oksijensiz bir deniz, nefessiz bir deniz, nefes alamayan tükenmiş bir marmara var önümde. O keyif alamıyorum. İbrahim abi mikrofon bendir bu arada gözler. E, e, Yanlışlıklarla <gülüyor> şey yapamıyorum. Hayırlı olsun. Şerimize <gülüyor> kazandırdın bu iki değer. İnşallah daha nicelerini senin kaleminden okumak kısmet olur. Az önce Serbay bahsederken e, öykünde isminin geçinden bahsetti. Onun ne kadar keyifli bir duygu olduğunu ben Ali kitaplarından <gülüyor> biliyorum. E, her kitapların <gülüyor> aslında bir kamil e, evet. öyküsü vardır. E, bu Söyleşiler serisi de bu dönem içerisinde e, ilki Ali Gülcü e, Söyleşisiyle başlamıştı Silürü Belediyesi bünyesinde. Evet. O zaman ben e, sahnede olabilmek şansına sahiptim moderatör olarak. E, bugün üstlerdiğim görevden dolayı Sahnede olamayışımı biraz da kıskançlıkla karşılıyorum aslında ama. Neyse yani ki Ali abi evet. Ali abi çok aynı şekilde, çok güzel bir şekilde devam ediyor, ki. Öyle mi gerçekten? Gibi. Kesinlikle öyle. İlk yani, önce böyle elime ayağım titriyor, yo, biraz öyle bir ısınlık var. Olur, gül de çok güzel. İşik alıyor ya, acaba nasıl görmüyoruz? Ha? Dar bir <gülüyor> renk <göremi> giymiş. <gülüyor> yani. Şimdi oradan pişman oldum, fotoğraflar var. <gülüyor> Hakikaten yani. Gayet, gayet keyifli, son derece. <gülüyor> Normal bir çay bahçesinde karşılıklı hep beraber sohbet ediyormuş gibi bir hissiyatla gidiyor. Ee, çok mutlu oluyorum. Kent Konseyi olarak da başarılarının, başarılarımızın devamını diliyoruz ve e, işte dedim ya kıskanıyorum sahnede olamıyor işimi. E, ama Kent Konseyi bünyesinde de belki öyle bir söyleşi programları e, başlatacağız inşallah. o süreçte e, uygun olduğun takdirde seni de misafir etmek isteriz. E, belki orada moderatörlüğü de yapabilirim o zaman. <gülüyor> en azından bu hasretimle. Son bulmuş olur. Ben başarılarının devamını diliyorum çok, çok teşekkür ederim. Sizin sizin de sosyal araştırmalar manasında yaptığınız çalışmaları hiç kimse Görmezden gelemez, inkar edemez. Çok kıymetli, çok değerli çalışmalar bunlar. İlçemize kalacak ayak izleri. Onların üstüne basıp yürüyeceğiz. Nasıl ki Ültü Erdal Hocaların, ulusilerimizden önce bizim önümüzde ayak izleri vardı. Biz de cesaretle onlara basma ihtiyacı duyduk. Öyle yürüdük. Yönsedik, yönümüzü döndük. Yazarlar, yine söylemiştim daha önce, söylemek ihtiyacı duyuyorum. Yazarlar, yazan insanlar, sanatla uğraşanlar. Ee, bu konuda büyük emek veren insanlar samanyolu gibidir. Ona bakarsın yönünü bulursun. Ona bakarsın için ışır. Ona bakarsın onunla yönünü güzel tarafı görürsün. Nereye yürüyeceğini görürsün. Dolayısıyla senin yaptıkların da çok önemli ve çok güzel işlerdi. Ben de o anlamda sana teşekkür ediyorum. yapmaya hmm, başladık. Çok güzel. Elbette, seve seve, şeraf Sağ Sağol Kami, çok teşekkür ederim. Ben de. Evet. Ben yüz yüze bakmayı seviyorum, konuşurken. Ee, önce senizi, sizi tebrik ediyorum, mutluyorum. Çok teşekkür Sizi demem yanlış tabii. Çünkü Boyacı Bayarı'ndaki dükkanda ben tanıdım İbrahim'i. O günden bugüne. Neyse arttırarak, geliştirerek bugüne geldi. Bugünkü başarısı asla tesadüf değil. Hatta gecikmiş bir başarı var. Görüyorum. Aslında seni dinlerken kitabını okuyormuşum gibi geldi. Zaten kitabını okurken de onunla sohbet ediyormuşum gibi geliyordu hep. Hakikaten öyle. Ne varsa içinde hepsini yazıyor. Bütün o heyecanı, tutkusu, mücadelesi, öfkesi yazısına yansıyor ve tabii ki sohbetine. Dolayısıyla bizim çok keyif aldığımız sohbetine çok keyif aldığımız bir dostumuz. Dostu dost olarak tarif eden bir cümle kurulursa onun adı İbrahim Çeşmenceoğlu'dur. Yalnız son hafta gazetede çıkan bir yazını okudum. Seni bilirim. Ama biraz farklı bir karamsarlık gördüm yazında. Evet. Eşitliğe dair bir karamsarlık vardı. Demiştin ki evet hepimiz eşit olacağız ama toprağın altında demiştin. <gülüyor> evet. e, boşuna mı çekildi bu kunduracılar? Bu Bunu başka analla söyledim, söyleyeceğim sen devam et. İtirazımı ben söyleyeyim yine sana her zaman sohbetimizde yaptığımız gibi. Boşuna mı çekildi bu kunduracılar? Bence borçluk boşuna değil. Evet. Ne kadar yaklaşabilirsek eşitliğe, özgürlüğe, kardeşliğe, barışımıza, o kadar iyi olacağız diye düşünenler deniz. Karamsarlığı sağlayacak birçok şey var biliyorum. Bunu ara ara söylediniz. Peki seni heyecanlandıran bir şey yok mu bu ülkede ya? Var tabi olmaz mı? Ben yani, onları istersen sen. Yani ama baştan söyledim. Ben Yaşar Kemal gibi insandan umudunu kesmeyenlerdenim. Asla insandan umudunu kesme Ama ben bunları söylemezsem aydın sorumluluğunu yerine getirmemiş gibi, kendimi eksik gibi hissediyorum. Bu ülkede bunlar var mı? Var. Bunlar söylenmeli, ders alınmalı, düzeltilmeli. Biri bunları söyleme cesaretinde bulunmalı. Eğer bunlar söylemezse eee... Hacı yapmaz gibi üstüne yatılsın, örtülsün, halının altına süpürülsün diye beklenmemeli. Çok acılar çekildi, çok birbirimizi anlayamadık. Artık gönül gönülde durmanın, aynı sofraları paylaşmanın zamanıdır, dönemidir. O geldi, oraya geldik, dayandık diye söylüyorum. Yoksa tabiat bir gün depremle yapacak bunu, serle yapacak bir günü. Bunu belki insan soyu yok olacak. Kendini doğa, tabiye tekrar devam ettirecek. İş oraya gelsin istemiyorum. Bu önemli ve yüksek bir sorumluluktur. Bunu hissediyorum. Bu acıyı hissediyorum. Içinde. İnsanlara bunu söylemezsem ee, e, neden okuyorum, neden yazıyorum, neden bilgileniyorum, neden öğrenmeye çalışıyorum, neden yarasa gibi sabahlara kadar kitabın başında okuyorum ben. Niçin bunları söylemeyeyim? Söyleyeceğim ama umut var ki umut en son ölür. Umut ölmez. Umut'u öldüremezsin. Umut'la ilgili endişem yok. Ama bunları söylemem lazım. Bunları okuyorum çünkü biliyorum. Yani bu Marmara'nın kirleneceğini 10 yıl önceden su altıyla ilgili çalışan resitler koyalım dedim. Meclis üyesiyken bir planım vardı. Ee, Sayın Başkan'a dönemin özlen söylemiştim. Şuraya dedim ki başkanım işte kalitesi arttırılmış betonlar burada arabalar falan atıyorlar denize. Dolayısıyla orada bir habitat oluşuyor. Deniz canlıları yürüyor. Etrafında balık yürüyor. Balık çoğalıyor. Balık çeşitliliğin çoğalması e, denize kıyısı olan bir Silivri için yüz akıdır, güzel bir şeydir. Taze bulma, balık bulma umudun artacak, balık lokantalarına taze balık gidecek, defizden falan olmayacak, bu hemen denizden gelecek, almaya gelenler e, balık alabilecek falan diye işte burada öyle bir proje üretmeye, ki, üretmek için uğraştım. Bakanlığı aradık. İşte pilot uygulamalar vardı Türkiye'de, Mersin gibi. Zannediyorum Ege'de bir yer. Onlara ulaştık. E, fakat olmadı. Gerçekleştiremedik. Çeşitli sebeplerle. Şimdi bunu anlatırsak uzan sürecek işler bunlar. Uzun, yani uzun bir sohbetin mevzuu. Dolayısıyla yapamadık. E, onun için e, bütün önemli, bütün büyük medeniyetler deniz kenarında kurulmuştur. Bakın Roma'ya, bakın Mısır'a, bakın Yunan'a, Hepsi deniz kenarında, su kenarında, yılan bira suya koşarken biz suyun kıymetini nasıl bilmeyiz arkadaş? Deniz kıyısında oturuyoruz, yerken spor yapmıyoruz. Sinir spora öneriyorum, başkanım burada mı? Yapsın, yerken spor mu? Ee, durumu, hali iyi olanlardan para alsın, parayla öğretsin. Ee, kendi çocuklarına da parasız yapsın bunu mesela, ne kadar güzel. Deniz Denizden faydalanamıyoruz yeterince gibi. Hem kirletiyoruz, hem faydalanamıyoruz. Hem getirip bütün sanayi tesislerimizi denizin dibine yapıyoruz. Almanya'da bunu yaptırmıyorlar sevgili seyir Ne yapıyor? Senin paran var diyor sermaye sahipsin. Git daha eş, daha o verimsiz kıraş toprağı yap. Ne diye şimdi birinci sınıf tarım arasına getirip lök de beş katlı binayı koyuyorsun, burada üretim yapıyorsun. Kimyasalları Marmara'ya salıyorsun falan falan. Yani bunu çok uzun konuşmak lazım ama ben e, senin umudum var, umudum ondan var ama doğa bizi, tabiat bizi buraya getirmeden, artık seller basmadan, kaos olmadan dünyanın bize tahammülü kalmadan tahammülsüz hale gelmeden kurtarmak için söylüyorum. Cehil ormanlarımız yandı. Yandım sabahlara kadar yandım. Yanmayan var mı içimize? Yandım sabahlara kadar ormanlarımız yanarken. O hayvanların resimlerine bakamadım. Ne televizyonda ne gazetelerde. Can onlar. O canları kaybettik. E bunun için uğraşmak bunun için söz söylemek, bunun için e, rafine düşünceler, konservatif düşünceler ortaya koymak, düşünüp bunları anlatmak bizim görevimizdir. Aydın olmanın görevidir. Birinci derecede görevidir. Ama umut hep sağ Umutsuz olmaz. Sibiri Sanat Platformu olarak sanatçıya, sanata, kültüre destekleriniz için her türlü e, ön yargıdan uzak güzel e, çalışmalarınız için teşekkür ederim. <gülüyor> Selim Sanat Plakları. Ömer Abim, canım Abim, sevgili Abim, tek sözümle e, hiç kırmadan Kadir Şinaz insandır. E, fotoğrafını kitabım için verdi. Hiç ve çok sevdiğim fotoğrafı. Dediğim gibi konsepte. E, Konseptle de demeyelim Erdoğan Hocam burada olsa Değil çok kızardı. <gülüyor> yani içerikle buluşmadığı için resim birbirini örtmediği için koyamadık. O fotoğrafı üzüldüm. Aklımda kaldı hakikaten. Ee, ama e, İnşallah, dilerim öyle bir yapıtımız olur, çalışmamız olur, kullanırız. Sanat platformuna ve sen değerli abime çok teşekkür ediyorum. Rahim Bey'i yazdığı kitapları okumak için çok heyecanlıyorum. Öncelikle siz bizim sergilerimize, etkinliklerimize gelmediğiniz zaman üzüntü ve eksik buluyoruz. Bizim için çok değerlisiniz. Çok Yorumlarınız, düşünceleriniz, yani sizleri için çok büyük değersiz. Tebrik ediyorum. Çok, teşekkürler. çok teşekkür Heyecanla da okuyacağım. Çok teşekkürler. Kendine, ben de kendimi... Analizlerinizle çok değerli de kendimi... Analizleriniz de yaptığınız eserlerimize e, yazdığınız yorumlarla çok değerli insan olarak çok değerli çok, çok teşekkür ederim. Sağolun. Sağ yani siz de çok iyi bir arkadaşım dostunuzunuz. Yani sanat olarak e, her zaman... E, öndesiniz, uğraşıyorsunuz. Seni yıllardır yapıyorsunuz. Yılmadan, yüksünmeden yapıyorsunuz, bunu değerli arkadaşım. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Uğraşların, emeklerin için. Sanatla bu ülkeyi yüceltme çabalarına şükran duyuyorum. Sağ ol. Ben bitişte şey yapacağım için, sohbette başka söz almak isteyen olur ee, diye. Son olarak e, ben İbrahim abi söylemek istediğimiz bir şey var. Evet, e, son söz. İbrahim Ağabey'le konuşmak isterseniz yoksa daha ben sonra İşte de konuşayım ben İbrahim Ağabey'le Peki Merhabalar hepinize Efendim bugün Silivri Belediyesi olarak bir gönül sofrasına imza söyleşi günü değil gönül sofrasında dertlerin sevginin, umudun güzelliklerin paylaşıldığı dostların bir arada olduğu çok samimi keyifli bir ortamdı benim için de tüm katılımcılarımıza İbrahim Ağabey'in adına ...çok çok teşekkür evet, ediyorum. Demek Kitabınız hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim. E, okuyucusu bol olsun. Ben de şunu söylemek istiyorum... ...böyle belli bir jenerasyon var... ...belli bir yaş grubu var... ...böyle dostlar ağırlıkta olunca... ...belki bizim de üzerimize düşen görev şu olsun ki... ...imzanızla birlikte evet herkes için çok değerli olacak ama... ...Z kuşağına bütün bu umudu, derdi, sevgiyi... ...farkındalıkları aktarabilmek adına... Hepimiz kendimize bir görev edinelim ki bir çocuğa okutturalım mutlaka. Değil mi evet. İbrahim abine? Çok yani, bu olursanız. İbrahim abinin kitabını alacak, değerini bilen, tüm sevdikleri, sevenleri lütfen bir çocuğa okutmak adına kendine görev edilirse ben de bunu rica etmiş olayım. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Başkanına da teşekkürü bitiminde arz etmek istiyorum İbrahim abici. E, kapanış olabilir. Evet. Evet. Şimdi Ali'ye konuşurken ve sizlerle konuşurken e, söyleşinin sonunda neler söyleyebilirim demek istedim. Bunca insanın uzaktan yakından, e, köylerden, İstanbul'dan gelen bir sürü arkadaşımı görüyorum, bir sürü dostumu görüyorum. Hakikaten bizimle e, söyleşide buluştukları için, buraya kadar geldikleri için hepinize çok teşekkürler ediyorum. Bir de, Şeyh Garib'in çok güzel bir veda cümlesi vardır. O tekil söylemiş, karşısındaki her söylemiş. Ama ben onu çoğaltarak sizlere söylemek istiyorum. Diyor ki o şabat saatına kim zübdeyi alemsiniz siz. Türkçe şu: İyi bakın kendine, kendinize. Alemin özüsünüz siz. Yağmurlu bir günde bir araya evet. geldik. E, keyifli ve samimi sohbet olduğunu düşünüyorum ben. Beni davet ettiğin için, bu zaman dilimi beni, benimle paylaştığım için çok teşekkür ederim abi. Ben de sana çok teşekkür e, katman herkesin Katmanın ayağına sağlık. Başka söyleşilerde görüşmek üzere. Başaklığına cevabı tutun. Ben de belediye başkanım adına, günün anısına... Ön tarafa rica edebilir miyim? Her de sevgili Ali Gülce, Ali Gülce, İbrahim Ağabey. ki lütfen. Belediye başkanımıza, çalışanlara, burada emek veren arkadaşlarımıza sanat ve kültürün toplumun içerisine toplumun içerisine girmek için çaba harcayan bütün arkadaşlarıma işlemlikle teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Aa, Şimdi biz şöyle yapsak, e eğer... Ben teşekkür ederim. Sağolunlar eşi, eşimi davet edeyim ben. Çiçek. Evet, sizi değil mi? Yalnızlığında baş başa şey yaptım dedik ama o kadar çok şeyden vazgeçmiş ki. Küçük <gülüyor> bile yaratmak biz, için. Hayat arkadaşınız, eşiniz lütfen buyurun. Çok mesela. teşekkür ederim. Bir de şöyle bir <Gülüyor> evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Teşekkür evet. Evet. evet teşekkür ederim. teşekkür ederim. Evet. Evet. Çok teşekkür teşekkür ederim. Evet que va a comprar en el principio. Podrán invitada a hacerte. De vez en cuando. Çiçek geldi. ya Olsun. Olsun. Tamam. Olsun. Zamansız geldi. Çiçek kalbette. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Başarıdan devam evet. Sağ Teşekkür ederim kendine. Tekrar tebrik ediyoruz. Abicim sağ ol. Hah. Bakayım hadi göreyim <gülüyor> o, orayı Evet. Oldu mu? Teşekkür ederim. Çok sağlık. Teşekkür ederim. Ben <gülüyor> gibiskeydi Doğrusu. Doğrusu. Evet. Ben de teşekkür <terminar> ederim. Sağ olun. Hayır, teşekkür ederim. Ha şimdi de çıkalım şimdi baskete. Teşekkür Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bence de çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok, şey çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızla alacağım. Tamam. Ali çok istedi. Allah'a Ali, kaynak yapayım mı? Arka panöle birlikte Yok tamam yeter. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. sağ haydi geçelim. Tamamdır.